Mizofonu hakkında şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlar bağımlı daha mı yatkın olurlar? Ayrıca bipolar bozukluk görülme sıklığı bu hastalarda daha fazladır denilebilir mi? Evet yine mükemmel bir soru. Gerçekten dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlar esas olarak dopamin metabolizmasındaki bir bozukluk ortaya çıktığı için... Ee, yani insanlar dopaminin aktivitesi yeterli olmadığı için e, zaten dikkatlerini yeterince toplayamıyorlar yahut e, aktivitelerini frenleyemiyorlar. Beynin frontal lobunda dopamin metabolizması bozuk. Zaten biz e, ilaçlarımızla bunu düzenlemeye çalışıyoruz yani dopaminerjik ilaçlar veriyoruz hastaya. Dolayısıyla ee, bu ilaçlar sonrasında frontal lob daha iyi çalışıyor. Daha dikkatli oluyor. Beynin gerisinden gelen diğer uyaranları daha iyi frenlemeyi başarıyor. Dolayısıyla gereksiz hareketliliği olan bir insan biz dopamini verdiğimizde, dopaminerjik ilaçları verdiğimizde yavaşlıyor. Daha yavaş oluyor. Çok ilginç. Çünkü frontal lob diğer esas işlevi diğer taraflardan gelen aşırı sinyalleri de elemek. Bu önemli bir şey. Ee, aynı zamanda da mesela dikkat, öğrenme gibi konular da frontal lobun işlevleri arasında. Ve dopamini verdiğimizde bu dikkat ve öğrenme gibi faaliyetler de daha iyi ve anlamlı hale geliyor. Dolayısıyla e, bir taraftan bu bilgi var. Dopamin metabolizması üstünde bir sorun. Fakat o dopamin eksik olduğu için bu insanların haz alma duyguları da bozuk. Yani yeterince tat alamıyorlar hayattan. Dolayısıyla o hani maymun iştahlılık diye bir tabir var ya Türkçede. Yani bir türlü adam bir şeyi sürdüremiyor, alıyor, bir şeyden hoşlandığını zannediyor. Başlıyor, devam edemiyor, bırakıyor, başka bir şeye geçiyor filan. Ayran gönüllü mesela hani çok çalkalıyor bir şeyden bir şeye hızlı değiştiriyor anlamında. Bunlar hep dikkat eksikliği, hiperaktivite, bozukluğu. Yani bir yerde bir şey durmaz bir şey mesela... Öyle bir tabir de var Türkçe'de. Bunların hepsi dikkat eksikliği ve daha çok da hiperaktiviteye işaret eden, bazen argoya varan deyimler var. Bunlar bağımlılığa yatkın mıdır hiç şüphesiz. Çünkü bağımlı, bir insanı bağımlı yapan şey esasen bu haz duygusunu tatmin edememesi. Nedeniyle olmadık kimyasalları değmesi. Yani çünkü adam şey olamıyor, rahatlayamıyor, haz alamıyor. Onun içinde her türden kimyasalı denemeye başlıyor. Bu da onu alkol bağımlısı, ester bağımlısı vesaire gibi bir kategoriye itiyor. İkinci soru bununla alakalı alt başlık. Ayrıca bipolar bozukluk görülme sıklığı bu hastalarda daha fazladır denilebilir mi? Evet, ee, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda bipolar bozukluk görülme sıklığı ortalama toplumda görülme sıklığından yüksektir. Tersi de geçerli. Bipolar bozukluğu hastalarda yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu e, ortalama toplumsal e, görülme sıklığından çok daha fazladır. E, ayrıca e, bipolar bozuklukta sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite anlamında değil, hastalığın neden olduğu genel bir bilişsel kayıp, yani beyin hacmindeki kayıplar vesaire nedeniyle de beynin toplam işlem yapma kapasitesinde de bariz bir düşüş görülür. Daha ötesinde bilgiler var, depresyon ve bipolar bozuklukta, yaşlılıkta, bunama görülme riski de ortalama toplumsal oranların çok üzerine 2 ile 4 kat daha üzerine çıkmaktadır. Bunlar da diğer bilgiler. Evet. E